Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Cankan, ee, bugün sizlerle <gülüyor> tanıdık yüzlerle birlikteyiz. <gülüyor> Rick and Morty bir yarı deneyeceğiz. Hop. <gülüyor> bana bakmayın öyle. Bana <gülüyor> dokunabiliyorum size. Aa. Şurada çok kısa bir süre önce videoyu şey yapmakla uğraşırken bunları koydu Rick abiciğimiz. Ancak bana pis işlerini yaptıramayacaksın Rick. No. <gülüyor> Git burdan Git burdan <gülüyor> Bakma. Bakma Neyse O zaman verdiklerini yapalım Ne kadar Bu ne ya Bunlar ne abi Adam kilodunu Al <gülüyor> sen yap. Kendi işiniz kendiniz yapın Oh Oh Oh <gülüyor> Oba Dur bu böyle olmaz. <gülüyor> i̇yice bir dolduralım. Böyle. Hop, şöyle tutalım. Adamlar işlerini bize yaptırıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Hadi, iyice ağzını doldursun. Aman, yeterli bu kadar. Bozulursa senin Bu <gülüyor> benim suçum değil. Ee, bunlardan. Ha, bu, bu, bu makineyi çalıştırıyor. Şöyle yapalım. Ee... He, bir, bir. A ağır görev olsun. I sıcacık olsun. <gülüyor> ya. Çok bir şey yaptım. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <A> Yemedim. <gülüyor> Ölmedim. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir, bir açmam ki. Kabul etmem. Abi ölemiştim ben. Neyse. Alo. Hi. Hi. -c -c Hello. Hıh. Uh -huh. Sevmeyeceğim ben. <gülüyor> Biraderimi. <bak>. Ah man. Şani <gülüyor> kendine konuş orada. Ömrünü beklemeyin falan diyor. <gülüyor> ha. gel buraya. Evet. Saati diyor. Saati diyor. Tamam. Gülün. Bak Hadi gitmemiz lazım <gülüyor> yani. <gülüyor> Eşya bana dokunmamaya söz veremem. <gülüyor> Aa, bakalım neler neler yapabiliriz. <gülüyor> Dokunacak çok şey var. <gülüyor> dizisini izle arkadaşlar dizisini izlediyseniz böyle... Mm. Peki canım ben size de Her şeyi kurcalayayım büyük bir büyüdü ayda. bu ne mesela? Hani ne bu yani? Ya, muhtemelen çok önemli bir şey tutuyorum ama aman. Ya <gülüyor> plastik ses çıkardı. Mm. var arkasında. He taktım saat. Likşim. Oh, you evet. you're not as O kadar salak değilim ben. Ayıp ettin Ricky. bir daha. Seni... Tamamdır, anladım özgü. Hıhıhı. Şaraya bakalım şöyle. <şareye. gülüyor> <gülüyor> güzel gözüküyor. <gülüyor> ayıp, ayıp. <gülüyor> Bu bir salak muamelesi yapıyor bana. Gerçi Morty karakteri öyle... Ana! Ne kadar güzel bir kargoydu o ya. Hı. Hmm. Onu takabilir miyim? <gülüyor> Süper. <gülüyor> Bu bullshitlerin kralı olmuşum. Saçmalıklar kralı sensin. O zaman... Onu almam gerekiyorsa ne yapabilirim? Yangın söndürücü fırlatsam? <gülüyor> Nasıl kullanıyorum? Böyle mi? Bir oh! <gülüyor> Hiç yaramaz ki. Ne yapabiliriz? Bunda bir şey yok arkasında. Hiçbir şey yok. Buna yapamıyorum bir şey. Bu ne? Bu ne? Hiçbir şey yok. <gülüyor> ah çok fazla. Bu bunu takabilir miyim? Hey kravtacı varken olmuyor elde. Tak takalım. Bunu bunu bunu başka bir sıra bunu bunu Aa Aa Anıcım ıh ıı, sesim bundan mı çıktı? <gülüyor> Neyse Bunu bunu bunu koyuyorum abi Bu bu, bu bunu bir ara deneyeceğim Bu <gülüyor> uzun bir konuşma olacak gibi benziyor Bu ne? Aa Poketopu işte bu Aa yo yo yo bunu biliyorum ben Bu şey diziden Ee <gülüyor> Bu bunu Ah evet bir dizide vardı bu. <gülüyor> <gülüyor> dizide vardı öldürebiliyor muyum? Ali ne ne ne Tam. Oh. Oh. <gülüyor> Keki beni bir dakika bir daha istiyorum oda elinden aldı lan. Benden zeki misli misik mi olur? Ah ah ah. Ah. Ulan ya kendi kafana vursan. gün Güm. <gülüyor> Lan gitti ya, oynardık onla da. Gidiyor, gidiyor, geliyor, <gülüyor> geliyor, <gülüyor> devam ediyor. Oha, onun fiziklerini bozdum. <gülüyor> onu geri ver, onu geri ver. Onu istiyorum geri, onu geri verim. Ah, şu şöyle yapmamı istedim galiba. Ah. ah, tuttum. At bana. <gülüyor> neyse o, o alır mı onu oradan? <gülüyor> Benim kendi bir yer şey yapıyor. Abi böyle bakabiliyorum. Ah! Oh. Şöyle çıkarsam... Ya patlıyorsun. Orada dönecek artık. <gülüyor> Bunu oyun sonunda bakacağım hala dönüyor buraya. Ben, neyse bu kasım artık bir şeyleri fırlatmayın ki... iki çok fazla şey var zaten. Kullanabileceğimiz ama azalmasın değil mi? O zaman... Seni buraya kadar al... Oh! Oh! Ayy! Aaaa... Bu Çünkü Bozuk oh. Oh. oh! İşte bu be! Neymiş bu? Sprint. sprint. Pardon, sprint soda. Soda. Geri takamıyorum. Oh. <gülüyor> ne oluyor? Aa! Ayıp ayıp ayıp. Oğuh. <gülüyor> Niye böyle oldu? Sıktım değil mi çok? Ama ilginç olmuş. <gülüyor> Sıkınca. Şu çöpe atalım. Ben. Neyse. O zaman bir de şarap içeyim bunun üstüne. Uuuuh. Yes. Ah, <gülüyor> Güzel. Bu... Bunlar ne işe yarıyor? <gülüyor> bununla ne yaptığımı dikkat et onunla da ne yaptığımı düşün. Aa küçülttü. Ay Nikso'da çok tatlı oldu. B bunu ben de her yere kullanırım. İçeride ne kadar dökülüyor? Oha. Bayağı döküldü bundan. Çiğim <gülüyor> şey O zaman küçültüp büyütebiliyoruz mu bununla şimdi yani mevzu bu mu? Yani... Küçük mü cam mı yoksa cetvel? Ay küçük cam. Benim arkadaşlar bir minyatür sevgim var. <gülüyor> Çok güzelmiş. Benim minyatür sevgisi olanı. Aa bu Rick'in dizide Rick'in içtiği alkol bu. Oo. Senin kadar içebilmişim. Dizide içtiği alkol. <gülüyor> güzel eklemeleri güzel olmuş. Peki cetveli alsam... Ee, neyse bu elmas... Elmasıydı hani... Bu, neyse artık... İçine koy. <gülüyor> Çok güzelmiş. Kalsın mı bunlar burada o herhalde? Chatway'i de buraya koyalım. Aa Rick'in silahı. <gülüyor> Ney? Oh! <gülüyor> oh! Sıksam ne olur? Oh patlattım. Oh! Neyse. Atsam ne olur? Evet de, Güzel. Buradan reklamları kapattım herhalde. Yani bunu istiyor Rick. Madem verdiğiniz reklamı. Burda arkadaşlar. Mouse kullanması çok garip bir yerde şu an. Oh. Mavi yakan yedik. Öv! Oh. Yandı bir şey burada. Ooo! <gülüyor> <gülüyor> oh. var burada. Kabin... Ne? burada Bu burası... Ha! Bu ne? A aşağı attım. <gülüyor> Aşağıda ne <gülüyor> Aşağıda bir e, canavar varmış Ama tehlikeli değil dedi Gerçi diziden hatırlıyorum onu e, Füzu Ha bu Okey Onun dışında kasayı mı tamir etmemi istiyor? Evet kasayı tamir etmemi <gülüyor> Ama Bu zaten şuradaki bunu şöyle atıyorum artık. Bir işimiz yaramaz zaten. Gel bakalım. Sen değil. Sen. Gel. Oh, oh boy, Gel. Gel. <gülüyor> A <bizim de> REM. <gülüyor> REM koymuşlar. Koydum şuraya. Fuse. Gibi. Bunu nereden bulacağıma dair hiçbir fikrim yok. Attım kenara. Bunları tamamlamamız gerekiyorsa... Şu kristalite koyduk. REM. REM'i şöyle yapabilir miyim? Yeni bir RAM. Ha, bu ne lan? <gülüyor> ne oldu bu? Pidye. Ee, sayılır mı? Al Allah. Neymiş bu? Ha, kişisel data asist bilgi asistanı. Atsam aşağı. İlk bakalım. Oo kızdı. Peki. O zaman seninle bir işimiz yok. Haa. Yemek istiyorum ver. Metal elma ya da... Elma çekici, pardon havuç çekici. Şimdi bunlar çok garip istekler. Bu Buradan herhalde bir işe vermiyor. O, Oh. oh. <gülüyor> Her şey çok kırılıyor. Özür dilerim. Tamam tamam evini kirletmiyorum. Şunları atayım da Şu bahçelerini zaten temizleriz. Bir şey olmaz. Ben temizlerim sonra gelirim. Şimdi... Çekiç... Havuç... şunlara yapılacak bu da çünkü başka bir şey yok yani. Oh. Dolap. Turşu. Tabii ki de turşu. Elma. Oh. Süper. Sana da sana da bir tane. Yeter belki o sana. Onları mı beğenmedin? Yedim ki. <gülüyor> Hop hop hop. Ah, ha, havucu buldum dedim anda yemem. Şu bireyi alalım ha. Ve bunu ben bunu ben Ah, Yenisi geliyor. Oh yenisi geliyor. Ne güzel. Kırabiliyor mu? Kır Bence kırabiliyorum az. Ah kırdım. <gülüyor> bir şeyleri kırmak bir yerde arkadaşlar çok zevkli. Abi bilmiyorum belki de ben gerçek hayatta bir şeyleri çok kırmadığımdan kaynaklı mutlu ediyor beni. ...temizlememesinden mi kaynaklıdır? Nedir bilemedim ki. <gülüyor> bu, bu arada, oyun yapımcılarından bahsetmem gerekirse... E... ...jrop yapan aynı kişiler ki çok her şey kullanabilmemize sebebi o. Ya, yani onu da diyorum en azından. E... Havucu bulduk. Çekici de burada. <gülüyor> Çekiçler, milleti incitmez. İnsan, millet millet incitir. Ah konuşamadım. Millet millet incitir. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Metal sesi bir yoktur şuna. <gülüyor> What the fuck? What? O sondakini ben yapmadım. Neyse. Bence bu sistemle her şey yapabiliriz. Ve basamamam bu tona. İşte bu. <gülüyor> Çekiç. Çekiç. Şey. At. Hee onu da istiyorsun. Tik oldu okey. Merak ettim turşu çekici yapabiliyor muyum? Turşu önemli. İşte böyle turşu önemli. Aa olmuyor. <gülüyor> bunu, bunu kullanırsınız. Nam. Nam. Oh oh. Yerim hepsini. Çekici asabiliyor muyum geri? Harika. Etraf kirlenmesin. Elma. hah, elma aşağıdaydı. Değil mi? İşte buradasın. Elma, metal metal metal metal metal. Bu metal. Sayılır mı? Evet, sayılır. <gülüyor> Aşağıya gider. O neymi? taşa bir şey oldu. Kulağa. <gülüyor> oh, ben <Dan> atmaalım mı? <gülüyor> Remolatılır mı? Bu bu da bu. Köp diye kullanırım Allah aşkına. Rem de hazır. İşte bu. Açık katsın şu. Nam. Nam. Lan? yemedim bir. Şu çöpünü de yerim. Yerim. O kadar açım ki, bunun üstüne bir de içerim. Oh, karakteri de kusturmayalım. Tüh, ver onu. Ah! Eğiltirmeyin beni. Şu uf, uf, uf, çok dikkatimi çekti bu. Konuşurken de az önce fark etmişsiniz gibi gözüm gitti. Hah, içinden ses geliyor. Ama, peki şey yapsam, bunu bununla falan karıştırsam ne oluyor? Aa. Ne? Spint soda. Heee kartona dönüştürdü. İlginç. <gülüyor> ilginç. Güzelmiş. Adam ulaşmış ya bunun için. Bayağı detaylı olmuş. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> a, a, ayıp, a, ayıp ayıp ayıp ayıp <gülüyor> ayıp. Büyüme hormonu bulmuşuz. Eee... Yiyelim abi. Yürümüyüm. O, Oh! oh. Vay, <gülüyor> güzeldi. Ya ben uzun süre sanıyordum. Dur o zaman, bu bir şey yapar mı? Bunu bir dakika. Çok Görevle alakası şeyler yapıyor ama çok zevkli bunların ulaşması, çok güzel şeyler yapmışlar Büyüte. Oo, oh! büyük portakal oldu. O zaman bir dakika, bununla zengin olabiliriz abi. bununla parayı bulabiliriz. Ya sen ne olur? Oh <gülüyor> bu kadar. Of. Çok güzel. Bu, bu süre, bu ne? Bu diziden mi hatırlıyorum? <gülüyor> bu, Böyle bir şeydi galiba. Ama bu, bu, bu, bir şeydi. <gülüyor> Bununla fazla oynamayın. Bu, bu yanlış bir şeydi hatırlıyorum ben dizi, dizide. <gülüyor> A, anlayamamıştım ben zifek. Ah. Bu neymiş? Rick Sanchez. <gülüyor> Anlayamadım yani okul oku şey yazmıyor. Yani. bildin Rick'in ismi yazıyor. O zaman yiyelim. Bir tanesini aldım içinden. Lapp. Lapp. <gülüyor> Çikin bir şey demek ki. O zaman son bir şey kaldı. Onlara geçelim. Bura bitti zaten. Burada hala bilgisayarı reset ediyor. Fuse'u. Fuse. Fuse. Fuse bu mu? Ne bu? Ooo. Oh. Aa, az önce bizi küçüttü. Ne bu? He, içine mi girdim bunun ben? Okay. Bir şey var. Ha. But the Oh. İlginç. Çekeyim bunu. Ne oldu? Ha, onu şarj edeceğiz. Okay. Böyle. Yaşlım bunu mı yaptıracaksın oyun ya? Şey gibi, Beat bur gibi hissettirdi şu an. <gülüyor> hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hopa. Ya, ah, bitişemiyorum, bitişemiyorum. Çok hızlı oldu, çok hızlı. Yetişemiyorum Neyse. Şimdi pro. Hayır, hayır, hayır. Buraya kadar <gülüyor> olamaz. Lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan. Hayır hayır hayır. <gülüyor> çok zor. Ah, yanlış yaptık bir tane. Lan burası çok zor. Şu sağ taraftaki çok zor çekiliyor. Ne? Ne yaptı mı? Başarsınız mı? yok füllenmiş. Aldım. İşte böyle Şimdi ee, Bu yeterliyse madem gidelim Oh <gülüyor> Buraya Yo Ya şu şu kral peca şurada bir kalsın Of çok iyi oturtturdum <gülüyor> Repair my <gülüyor> Ah Onu okuyacağım. Iııı <gülüyor> He. Evet, hadi bir dakika. Şu, şuradaki resim o değil mi? Evet. Aynı şu. Lan tamam, bu. Heee. Portal da uğraşacak. Oooo. Bu bunu, bunu, bunu görmüştüm. Bunu görmüştüm. <gülüyor> Arkadaşlar bu buradan. <gülüyor> <gülüyor> size, size söylenmiyorum bu, bu buradan. Neyin üstündüm ki ben? Uyduğum üstündeyim. Ne on var? Mars'ın üstünde bir şey var görüyor musun? <gülüyor> Ne o? G ki biz oyunda zunacak. Ay güneş. Bir, herhalde. E, güneş herhalde e, güneş. Abi. Vay be. Bu çok garip hissettiriyor. Böyle bir içerisinde gerçekten böyle <gülüyor> dünyaya bakmak. Ay şunu, şunu içimizden birine yollasam. Süper olur. <gülüyor> Buradan birisinin kafasına gider artık. Ahmet <gülüyor> doğru düştü diye de. Ha ben bunların hepsini yolluyor abi. Sıkıcı değil mi? Bir de evin üstüne düşermiş, ne güzelerim şeydeki, garajdaki. A, sıkıştı oraya. Gel be, o, oh. git. Hepiniz dünyaya gidelim. Ee, bu bunu anlamdaki amaç, bu da gitsin. Yenisi bu. E, aç bakalım. he Süper. O zaman gidelim. Ya burayı da sevmiştir. Bakayım uçuyor mu? Oo. <gülüyor> Gitme. Şuraya koysam uçar mı? Ee, şu Rick'n işkilerinden bir tane içelim mi? Dizide içiyordu buna. Oo. Adamlar bunu da yapmış. Ee, <gülüyor> i̇çeyim. Lan lan lan lan ah, çok az içtim. Kırılmıyor mu? Ah, kırdım valla. Çöpleri uzaya atalım. Neyse, A yenilenmiş Kapatimi çekti. O zaman şunları şöyle kapatsam, kapanmıyor. O zaman şöyle yapsam. Ne? Benim sorduğum değil sonuçta. Girdik içeri. O atmosferden gel, garaja tekrar gel. O zaman al bakalım. Bu da son parçası, bunu da 7'ye koyalım. Selam. Evet, Yee. Şey. Ye. Gazov.zom. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hmm şeyleri. He bu kırdığımız şey. Earth user Rick Readings. Oh. Kredi kartı numaranam gözüküyor. Nick. Rick. En iki. Nick ne? Hop. Kanka aldım. <gülüyor> hop hop hop hop. <gülüyor> ah. Sıvı açık unuttum. Katlamış. Evet. Üzücü oldu bu. Neyse artık <gülüyor> kusura bak beni. <gülüyor> o kadar <gülüyor> Hmm? ne bu ki Aa, bir şey anlamadım bu, bu ne işeyarıyor yani temelmiz bunu niye almaya çalışsın ata geldim ve neden evimize bu buradan yukarıdan geliyor kaygo beni detaylar için ara nereden <gülüyor> böyle bir soru sorsam buradan Hmm... Şurada bir kalsın şu. Buradan sana ulaşamam değil mi Rick? Hmm. Aa, dikkatimi çekti. Kredi kaç şeyin. <gülüyor> Rick'in değil. Şeyin babasının. Morty'nin. E, Ne yapacağım? <gülüyor> Yes, I've tried. Buldum, Wow, that's all the time you needed to prepare for your impending doom. <gülüyor> hey, it's your funeral. All right, listen, I up a new location for you in the portal. Just select a new location with the arrows on the portal wall lever. And then, you know, once you've selected it, pull, a, pull the lever and a portal will open up automatically for you. You're gonna wanna grab the device <gülüyor> from the internet. You're Pardon arkadaşlar çok kısa bir beklettim burayı keserim muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki Rekan Morty bölümü için TeknoVia'yla kalın. <gülüyor> ben de <gülüyor> en büyük çatım burada kalsın. İşte bunu başardım. Dur, kadar biliyorsam. <gülüyor> bari bari kristal olsun. Kristal bir turşu. İşte bu. <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar.